Merhaba, adım Enis Öztürk. Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetiminde doktora öğrencisiyim ben de. Aslında yaptığım çalışma Burak'la yaptığımız ortak bir çalışma. Ben onun siyaset bilimi ayağını sunacağım. Dolayısıyla yöntem ve sonuç kısımlarımız aynı sayılır. Tamam. O yüzden oradan kazandığım zaman da biraz tezlerin içeriğine yakından bakma şansım olacak. Ama çok fazla girmeyeceğim. Önemli gördüğüm tezleri söyleyeceğim. Bu aslında önemli gördüğüm tezler de e, alandaki eğilimin eleştirisi niteliğindeki tezlerden bahsedeceğim. E, öncelikle eğilim konu tezlerin yıllara göre dağılımına baktığımızda 2004 yılında ilk tezin yazıldığını görüyoruz. Sonra 2011, 2012, 2013'te yine birer tezler var. Sonrasında 2013, 2015 yılında 5 tez görüyoruz. E, 2017'de 3, 2018'de 4 ve yine 2019'da 3 tezi görüyoruz. Yıl, yani yüksek lisans ve doktora oranına baktığımız zaman 19 tezden 16'sının yüksek lisans ve 3'ünün de doktora olduğunu görüyoruz. Üniversitelere göre dağılımsa 3 tezde Süleyman Demirel, 2 tez Selçuk Üniversitesi, 2 Hacettepe, 2 ODTÜ diğer gördüğümüz üniversitelerden de 1 tez yazıldığını söyleyebiliriz. Yöntem kısmına baktığımızda ise bu 19 tezden 10 tanesi literatür tarama, literatür değerlendirme, 3 tanesi içerik analizi, 6 tanesi ise anket içerik analizi yapılan tezler, Hacettepe'den ve Optü'den olan tezler. Bu kelime bulutum benim. Burada aslında siyasal katılımı ve toplumsal hareketlerin baskını olduğunu görüyoruz. Bu ayrı ayrı almış, o yüzden çok net görünmüyor. Şuradaki şeyde daha net görünüyor konulara göre dağılım. Siyasal katılmadan dört tez var. Konusu siyasal katılma olan dört tez var. 2 tez siyasal davranış, seçmen davranışı. 2 tez toplumsal hareketler, iki tez siyaset-sosyal medya ilişkisi. İki tez sosyal medyanın kamuoyu oluşturması, yani diğer sekiz tezde şöyle konu başlıkları ötekileştirme, tüketim toplumu, siyasal kutuplaşma, internetin ekonomik politiği, bilişim teknolojileri ve bellek mekanı. Diğer aslında benim üzerinde durmak istediğim şey, alanda önemli gördüğüm tezler. İlk tezin 2004 yılında yazıldığını görüyoruz Kahraman Marar <gülüyor> Üniversitesi'nde. Demokrasinin Geleceğinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü ismiyle. Burada demokrasinin eksikliklerinin giderilmesi için ve demokratik özgürlüklerle donatılmış yurttaşların siyasal süreçlere etkin katılımı için e-demokrasinin kurumsallaşması gerektiğinden bahsediyor. Fakat yine de biraz temkinli yani imser bakış açısına sahip ama yine de temsili demokrasiyi doğrudan demokraside temsil demokrasiyi doğrudan demokrasiye dönüştürebileceği tezini abartılı buluyor. Diğer bir şeyi hantallaşan kamu bürokrasisinin, e-devletle işte biraz daha işler hale getirebileceğinden bahsediyor. Önemli bir tezi, şey önemli bir noktası 2004 yılında söylemiş olması önemli. Dijital uçurum meselesinden bahsediyor mesela. Yani sadece yani işte sosyal medyayı demokratik bir ortam olarak değerlendireceksek, bunun zorluğundan çünkü insanların bir medya yeni iletişim teknolojilerine sahipliği arasındaki farktan ve sahipliği geçirin yani bilgisayar kullanım yetenekleri arasındaki farktan dolayı bir kavusal alan olarak değerlendirmenin herkesin eşit erişim olanağı olmadığı için zorluğundan bahsediyor diğer bir test 2013 yılında bir hafıza mekanı olarak sosyal medya, Ankara Üniversitesi'nde yazılmış bir tez. Bunu şunun için aldım. Siyaset bilimi gibi disiplinlerin ilgilendiği tarih anlayışı daha çok büyük harfle olan tarih. Bellek ise daha çok topluma öznelere ait bir şey. Ondan dolayı ben bu tezin siyaset biliminde yazılmış olmasını önemli gördüm. Tez genel olarak şundan bahsediyor. Bellek ve yeni medya ilişkisini... ...ortaya koyarak sosyal medyanın bir tür hafıza mekanı olarak işlevini tartışıyor. Genel olarak literatüre de bir tez. Sosyal medyanın bir bellek yaratma potansiyeli olduğundan, diğer yandan da hem de bir bellek patlaması yaratabileceğinden bahsediyor. Ve tüm bunlara rağmen sosyal medyayı bir bellek mekanı olarak diriliş olanaklarından bahsediyor. Diğer bir tez, 2015 yılında sosyal medya siyasi bitiş kişinin müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde analizi. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde atılmış tezleri analiz ediyor. Çok iyi bir tez, onun için aldım. bunu Halit Üniversitesi'nde yazılmış. Genel olarak sos... Siyasi, sosyal medya-siyaset ilişkisini Twitter üzerinden müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde tartışıyor. Bunlardan kasteni müzakereci bağlamda kamusal tartışmaya izin verip vermediği, agonistik bağlamda ise alternatif söylemler, yeni çatışma noktaları, eşitlik, özgürlük talepleri, yeni siyasal alan yaratmadaki başarısından bahsediyor. İddiası ise... Twitter'ın müzakereci ve agonistik yaklaşım çerçevesinde tanımlanan bir alan olma potansiyeli taşındığını fakat bunun sınırlıklarından olduğundan bahsediyor. Bu sınırlıklarda temsil ve katılım, rasyonel ve eleştirel tartışmanın e, gerekliliklerinin olmaması, yani bir daha çok siyasal kültürle ilgili bir şey, e, etkileşimin zayıf ve geçici olması gibi noktalar. E, diğer bir tez, yani Türkiye'de internetin ekonomi politiği, ODTÜ'de yazılmış bir tez. Bu tezde e e internetin ekonomik politiğini ekonomi politik bir çerçevede al alıyor. E sayısal uçurum, sayısal eşitsizlik, yoğunlaşma, internet içeriği gibi konuları değiniyor. İnternetin sadece sanal alan olmadığı varlığı, e varlığı fiziksel bir altyapı üzerine inşa edilmiş içeriği ise Büyük bir ekonomik alanı kapsadığından bahsediyor. Dijital uçurumun yalnızca erişim ve beceriler üzerinden değil, aslında ekonomik toplumsal siyasal eşitsizliklerle ilgili olduğundan, yani toplumsal eşitsizliklerin bir yansıması olduğundan bahsediyor. Son olarak da etik sorununa değineceğim. Buranın da dediği gibi çok fazla özneye eğilen çalışmalar olmadığı için etik meselesinde karşımıza çok fazla bir şey çıkmıyor. Yine de önemli bir şey. Bir sosyal medya sitesinde bir topluluk, topluluğa yöneltilen nefret söylemiyle ilgili yapılmış bir çalışmada yani nefret söylemi içeren entry, entry numaraları açık açık verilmiş ve mesajlar aynen kopyalanarak verilmiş. Bunun etik olarak doğru olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Has'ın mesela bahsettiği şeyde, bir hassas öznenin korunması gerektiğini hepimiz hemfikir olabiliriz ama burada bir nefret söylemi var. Yani hassas bir özne yok aslında, tam tersine bir kendini egemen olarak gören bir özne var. Ve karşıdakine nefret söylemi uyguladığı bir söylem var, içerik var. Bunu acaba aynen alıp koymak doğru mu? Yanlış çünkü ne olursa olsun araştırmanın araştırmacıya yüklediği bir etik sorumluluk var burada. O da çalışmanıza konu ettiğiniz özneleri korumanız gerektiği. Ben mesela o entry'lerden o entry'yi yazanlara ulaşabilir ve onlara zarar verebilirim. Etik konusunda da gördüğüm önemli nokta buydu. Sonuç kısmında ise aslında Burak'ın Burak da bahsettiği gibi daha çok öznelere eğilmeyen Sosyal medyayı toplumsal ilişkilerden bağımsız olarak bir kurtarıcı rolünü indirgeyen çalışmaların <gülüyor> siyaset ve militer hakim olduğundan bahsedebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.